Evet evet arkadaşlar Minecraft'da pişti serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, en son bunun birincisini çekmiştim. Şimdi ikincisini çekiyoruz. Dediğimiz gibi kartları keseceğiz ilk önce ortadan. Bir tanesini diğer tarafa bir tanesini de tarafa. Şöyle bir sıralayalım bakalım. Düzgün bir sıralım olsun. Evet. Öyle oldu. Bunu da böyle. Evet arkadaşlar sıraladık. Şimdi ben bunları teker teker topluyorum. Hepsine. Ama e, kartımız bitince alacağımız kartlar onları da böyle diziyorum kendime 6 tane kart bulmam lazım ee, birinci bırakalım 3 Bir, 4 tamam 5 e, Beş tane oldu. Son bir tane daha. Buna gelsin. Altı. Tamamdır. Şimdi başlayabiliriz. Ben altına bir tane en yüksek puanda karttan seçeceğim. O skorun önüne geçersek kartı alıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi. Şimdi ben koydum altına bunu. Şöyle 1300 güçlü. 900 enerjisi var. Tamam. Bakalım geçebileceğiz mi? 2000. 2000. 2000. Evet. Buldum bir tane. Yok. Bununla olmaz. Geçemeyiz. Tamam. Buldum. Şöyle e, bir tane Creeper'ımız var. 1820 atak. Bu kartta 1300 atak. E, defansımız daha çok düşük ama atak farkıyla önde olduğumuz için şu kartı ediyoruz. Böyle. Onun için ben Creeper'ımı şu anda koyuyorum buraya. 1820 de. Şöyle. ilk kartımız erenen kartımız bu şimdi 1820 puanı geçebilecek var mı 650 eşit var bir tane bazen güçsüz kartlar çıkıyorlar hepsini kesiyorum ikide bir de kesiyorum ama olmuyor ve tamam Zombi. Ee, onun ata 1800'dü. 1820'di yanlış hatırlamıyorsam. Ee, bununki 3200. Yok 2200. Arkadaşlar kartı mıkanı yırtık olduğu için 3000 diye okudum. Şurada 3200 yazıyor. Atak farkıyla geçtik. Peki defans olaraktan defanstan da de geçtik. Creeper'ı eriyoruz. Şimdi zombi gidiyor buraya. Kartım azaldı. Bir tane almam lazım. Aldım. Beş tane oldu. Henüz bu normal bir şey yani. Daha yeni başladık zaten oyuna. Ee, zombinin gücü 3200'dü değil mi? 3200. Geçebilecek var mı hatarını? Atak atak 3200. Normal bir sayı değil, çok fazla. Çok fazla. Evet. defans farkıyla da geçebiliriz aslında. Vesaire can farkıyla. Ve evet, bir tane gönlümüz var. O da yine her zamanki gibi Enderman. Ee, şöyle can farkıyla bir bir tane 5 ee, tane kalp var burada. 5 tane sarı kalp. Zombi de 4 tane sarı kalp var. Bakın ikisini şöyle getiriyorum. Hangisi daha fazla? Tabii ki de bu daha fazla. Bunda 4 tane, bunda 5 tane. Ayrıca zombinin defansı şöyle şurada 1900 yazıyor. Şurada 1900 yazıyor. E ee, Enderman'de 2030 Şöyle Bunun için Enderman geçti Zombiyi alıyoruz Koyduk Hadi bakalım Bir dakika Enderman kaçtı Tamam 2015. Fazla yanıt veremeyeceğim çok az kartım kaldı. Çok az kartım kaldı. Bir tane alıyorum. Oh hem düşük. Evet. Bu karakteri üzülerek gösteriyorum şu anda. 9000 ee, bakın. 9890 atak 890 defans. Cam farkıyla da öne geçiyoruz. Bunda 2530 atak. Enderman'i ediyoruz. Ee, şöyle. Yerine bunu koyuyorum. İki tane alalım ya. 6 olsun tam. Bir dakika bunu bırak. Bunu bırak. Şunu alalım. Tamam. Ee, alıyoruz kaptamızı. Çok uzun olmasını istemiyorum. Arkadaşlar ben bu videoyu bakın yarım saatte yükledim. 45 dakikada yükledim. O yüzden çok uzun olmasını ve Hemen bitireceğim. Şöyle altına geçirdiğimiz kartonu çıkartalım. Var mı? 9800'ü geçebilecek. Yok mu? Cam farkı da, da geçebiliriz. Var tabi. Neden olmasın ya? Var tabi. Bakın. can farkı Bir de bunun canına bakın. Dakika. Bir tane, iki tane standart, 3 tane, 4 tane, 5 tane, 6 tane standart. He, defans farkıyla geçtik arkadaşlar. Şimdi bizim defansımız burada 2620. Şurada şöyle gösteriyorum. Bunun defansı sadece 890. Geçtik en yüksek puandaki karakteri gösterdik. Ve şimdi seni bir kenara atıyorum böyle ben. Altı sıkıştırdık yeni karakteri. Bir tane daha alıyorum ve ne çıktı. Hadi be. Tamam arkadaşlar idare edeceğiz yani. En az birkaç kere kart değiştirebiliyorum zaten hep değil. Bir dakika. Heh, tamam. 2600 geçebilecek var mı? 2650 süper. Bakın. 2650 defans şurada. Bunun defansı 2620. Bakın çok az bir fark. O kadar az bir fark ki. Yani bu karakter çok az bir fark döndü. Örümcek. Arkadaşlar. Şimdi ben bunu alıyorum şöyle. Yapıştır. O altına koy. Ha, tane daha çekelim şuradan. Tamam. Evet. 4. bunun puanı kaçtı? 2600. Tamam, 2600. 2600, 2600. Hangisi zaten? Bir tane daha örnecek vardı. Steve. Steve bakın. Bunun atağı bakın. 3220 atak. 3220. Bununki 3220. Ama örümceğin ata 2650. Şurada. ATK'ye bakın. ATK. Evet. Örümceği de eliyoruz. Yapıştır. Steve e altı ekliyoruz. Son maç. Bundan sonra videoyu bitireceğim. Ee, Steve, Steve. 3217. Doğru, doğru, doğru, doğru. doğru. Ee... Buldum. Spider. Bende bir tane daha örümcek varmış. Nasıl geçtik diye soracak olursanız... Ee, geçemedik geçemedik daha fazla neyse arkadaşlar burada videoyu bitirelim zaten çok uzun oldu 10 dakika 46 saniye ve bay bay kanalıma abone olmayı unutmayın